Kesinlikle sakıyorum sen sen Sen zaman iki kolumdaki paralar dire babanın dilon anlatırım ben derdimi yalnız ey benim telefon bir bakınız aydi gibi bana bak beni olabilir Maba rap işte başına arası Al bana sakın sen beni dinle var gibi geri gelecektir Ceza ettik bir kanadı kırıktır Taktik kuşkunun oluşumudur Şu yaptığım raplik Nallasya beni bu Onun şeref abi aynı don. ben dediğimi yalnız ey benim metlevon. Şimdi babanı bir aydi. Muhammed ilgisi bilir Asiye dedi Muhammed Şu, şu yaptığım ne pek uçurumdur